Bir hamur karıştırma motoru şu şekilde çalışacaktır. Start butonuna bastığımızda 5 saniye süreli önce KM1 sağ kontaktörü çalışacak. 5 saniye sonra duracak. Ardından sol KM2 kontaktörü 5 saniye çalışacak ve duracaktır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basana kadar veya aşırı akım rolesi açma sinyali verene kadar devam edecektir. Şimdi... Olay şu 5 saniye sağ 5 saniye sol Sağ ve sol Geçişler arasında bir zaman bırakılmamış burada. Yani Bu e, aslında sorunun bir hatası Normalde bir motoru Sağa döndürürken Durdurup birden sola döndenemezsin O motorun hmm. ataletiyle Ataletiyle durmasını beklersiniz Artık ne kadar sürede Motor devri sıfıra yanaşır Frenleme vardır yoktur bilemeyiz Ama sorunun bir hatasıdır 5 saniye çalıştı zıt diye 5 saniye sola dön. 5 saniye sağ dön. Motor, motor milini, yükü ve milin kendisini duman edersiniz. O yüzden biz buraya 5 saniyelik bekleme koyalım. Yani elinizdeki çamaşır makinelerin kendisi sağ dönüyor, duruyor, sola dönüyor, duruyor, tekrar sağ dönüyor. Bu çalışmayı periyodik olarak yapsın ve periyodik çalışması stop butonuna veya aşırı akım rölesinden açma sinyali gelene kadar devam etsin. KVD kontaktörü necidin çıkışı ne? Q0.0 0 K2 Q0.1 Start button ne? Input 0.0 Stop Input 0.1 Aşırı akıl? Input 0.3 3 mü? 3 İkiyi kullanmamışlıyım ben? Yok burada boş Tamam şimdi devre bu Ve araya 5 saniyede bir gecikme atalım. Biraz daha da kolaylaştırmak için bunu bir grafiksel hale getirelim. Q0.0 çıkışım çalışacak. Q0.1 çıkışım da çalışacak. Biri ileri yapacak, biri geri yapacak bunlardan. Şu ileri olsun, bu da geri olsun. Ne zaman başlıyor sistem? Start butonuyla başlıyor. Start'a keyfi yüzde bastım ben. Bastıktan sonra Q0.0 5 saniye çalıştı. Bura 5. saniye. Sonra ne oldu? 5 saniyelik bir beklemem var. Soruyu bu hale çevirmiştik. 5 saniye sonunda P0.1 çalıştı. Bunun da çalışması ne oldu? Yine 5 saniye oldu. Ve ondan sonra bir 5 saniye daha duracak bu. Ve nereden dönecek tekrar? Start butonuna bastığı noktaya geri dönecek. Yani 5. saniyeden 10. saniyeye 15. saniyede ve 20. saniyede iş yapan zaman ürünlerim var devrede. Tamam mı? Daha önce sorduğum soruyu burada da size soruyorum. Stop butonuna bastığınız anla stop butonuna bastığınız ana kadar devrede hiç devamlı kalan bir eleman var mı? Yok. Devamlı elemanlar devreye girip çıkıyor. O zaman sisteme kalıcı enerjiyi verebilmem için, benim sisteme kalıcı enerjiyi verebilmem için Niye ihtiyacım var? Bir adet yardımcı löleğe ihtiyacım var. Bizim yardımcı lölemiz neydi? Merker'de. Start'a bastım mı? 0.0 0.0'a bastık mı? Merker 0.0'ı çalıştırayım. Hatta bunu setleteyim. Bu ne oldu? Bu benim <gülüyor> devrede kalıcı olarak enerji vermem. Zaman löleğe enerjilerin sıfıra düşmemesi için, devamlı enerjili kalması ve devamlı sayma işlemini sürdürebilmesi için Kullandım yardımcı olarak. İşlevi ne? Sadece zamar bölgelerinin önüne enerjiyi sağlamak. Yaptığı tek iş bu. Ne oldu Şimdi merkez 0 nokta kimleri devreye alacak? Zaman bölgelerinin devreye alacak. Hemen bunları isimlendirelim. Bunlar ne olsun? P37 P38 P39 Şu oldu? T 4 Tamam mı? 5. saniye 50 10. saniye 100 15. saniye çarpan kat 150 20. saniye çarpan katsayısı 200. Hemen yazalım. T37 50 Zaman resmi olarak kullanıyorum? Ton. Tamam mı? Yine Merkel 0.0 T38'in evve yası 100. Bu da ton. Yine Merkel 0.0 t 39 devreye alsın Ton zaman öylesi bu ne? 150 Yine merkez. 0.0 TKP devreye alsın Bunun da zaman çarpını 200 bu da Ton zaman öylesi Zaman öylesine sayma işlemini başlattım mı? Zaman öylesi şu anda Sayma işlemini başladı Tamam mı? Şimdi start kutumuna Bastığımızda Merkez 0.0 devreye girdiğinde ne olacak? Q 0.0 çıkışım çalışacak mı? Öyle değil mi? Q 0.0'ı çalıştırdım. Buradan sonrasındaki iki türlü yapabiliriz. Set setli de yapabilirsiniz. Tamam mı? Kalıcı olarak çalışacak şekilde kontak koyarak da yapabilirsiniz. Önce biz normal eski sizi kumanda mantığına yattığı şekilde çözeceğiz. Merkez 0.0, Q0.0 çalıştırdı mı? Çalıştı. Bu Q0.0 kaç saniye çalışacak? 5 saniye. 5 saniye sonra işlem yapan zaman ölen benim? T37. 5 saniye sonra işlem yapan zaman ölen. Peki 5 saniye sonra bu T37 ne yapacak? Q0.0'ı devreden çıkaracak. Öyle değil mi? Devreden çıkarma bakın. Çalışmasına müsaade yok. Devreden çıkarıyor. Hangi kontakla yaparsınız? Kapalı. Açık kontakla yapamazsınız. Niye? 5 saniye sonra kontağını kapat. Ama ben çalışırken 5 saniye sonra durmasını istiyorum. O zaman ben buraya bitiriyorum. T37'in normalde kapalı kontağını koyuyorum. Ne oldu zamanlar başladığı zaman merkez 0.0 birlikte Q0.0'un benim çalıştığı T37 5 saniye sonra oradaki kontağını açtı ve şeyi düzeltiyor. Kür bu, devre dışı kaldı. Ondan sonra 10. saniyeye kadar herhangi bir işlem var mı? Yok. 10. saniyede bir işlem daha var. Kim başlatıyor 10. saniyedeki işlemi? Evet. T38 başlatıyor. Yaptığı işlem ne? Yaptığı işlem kür bir devreye almak. Devreye almak. Çalışmıyor. Çalıştıracak. Hangi kontakla yaparım ben bunu? Normalde açık kontakla. Çalışmayanı çalıştıracak bakın. O zaman ben buraya T38'e Normalde açık kontağını koyup Q0.1'i devreye alırım. Anlaşıldı mı? Bu da çalışmasını sürdürdü. Ne zamana kadar çalışmasını sürdürecek? Bu 15. saniyeye kadar. 15. saniyede işlem yapan hangisi? T39 15. saniyede ne yapıyor? T39 Q0.1'i durduruyor. Bakın durduruyor. Yani çalışmasına müsaade etmiş ama o zaman da geldiğinde durdurmuş. O zaman ben neyi kullanacağım? Kapalısını kullanacağım. Zaman geldiğinde kapalısı açılacak. Yani o zaman buraya da T39'un kapalısını kullandım. 13. saniyede t 8 burayı kapadı mı? kapalı. T303'ü e, kapalı üzerinden çıkış çalıştı mı? Çalıştı. Süre sonra bura açıldı mı? Açıldı. Bura açılınca devre dış kaldı mı? Kaldı. Ondan sonra 20. saniyeye kadar bir işlem 20. saniyede ne var? T40 devreye giriyor. T40'ın yaptığı işlem ne? T40'ın yaptığı işlem sistemi başa döndürmek. Peki sistemi başa döndürmek için sistemi başa döndürmek için ne yapmam lazım? Zaman görevlerinin zamanını sıfırlamam lazım. Tamam mı? Zaman görevlerinin zamanını sıfırladır Enerjileri kesilerek o zaman benim T40'ın 20. saniyede sistemi startla e, anına yani başlangıç anına tekrar getirebilmesi için. Yerodik çalışmayı başa döndürebilmesi için zaman değerlerini sıfırlaması lazım. Tamam mı? Zaman değerlerini nasıl sıfırlarız? Bunların başına... Kendisi dahil olmak üzere normalde kapalı sınır koyarız. 20. saniyeye geldik mi? Geldi. 20. saniyede bunların hepsi açtı mı? Açtı. Bunlar açınca bunların zamanlayıcı sıfıra düştü mü? Düştü. Sıfıra düşünce şura açılmıştı kapandı mı? Kapandı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şura açıldı çalışmıyor. Daha sonra süre sıfıra düştüğü için tekrar 5. saniyeyi gördüm mü? Gördü. Açtı. 10. saniyeyi gördüm kapadı. 15'inci saniyeyi gördüm açtı, tekrar zaman değerleri sıfıra düştü. Burada dikkat edersen çok fazla kontak kalabalığımız var, bunu biraz sadeleştirelim. Aklınıza gelen ilk şey bunları birbirlerine paralel bağlamak tek network'e. Yapmayın, aynı network'larda durmasının faydası vardır daha anlaşılır olur. Ama elektronik oradan kaldırabiliriz. Nasıl kaldırabiliriz? Bakın şunları siliyorum. İyi hocam zaman bölgesini veya zamanlamaya elemanlarını nasıl sıfırlaşacağız? Bakın. T40 mı? Neyi Veya niyi sıfırlıyor? Zaman bölgesini sıfırlamıyor mu? <gülüyor> PLC içerisinde her şey hafıza alan demiştim ben size, Hatırlıyor musunuz? PLC'de her girişin, çıkışın, zaman bölgesinin, sayıcının, merkeli, her datanın bir hafızalanı vardır. Şimdi ben normalde buradaki kontağı açmakla onun hafızalanını ne yapmış oldum? Sıfırlamış oldum. Onun yerine t 40lar ben resettim. Sıfırlam. Neyi? T37'den başlar. T37-1, T38-2, T39-3, T40 4 tane zaman öresini. Aşağıya ne yazdım? 4. T37'den başladı Bu yediye biraz garip Şöyle biraz daha yapışıklı yeri yapalım T37'den itibaren başladı Yukarıdaki yedi de biraz Bu da mı garip? Ona başlarsan Şimdi hepsini birden elden geçirmemiz lazım Aşağıda ne yaptı? T40 20. saniyede kontağını kapadı mı? Kapadı. 20 saniyede kontağını kapayınca T37'den itibaren bütün zaman ölen sıfıra düşürdü mü? Şu neyi gördü var ya, mesela sayıyorum, sayma devam ediyor. Nereye geldik, işte saydı, 200'e kadar bu saydı mı, 200'e kadar bu saydı mı? Hani online bağlandığınızda zaman birisinin değerlerini görüyorsunuz ya, 200'e kadar saydı, bu da 200'e kadar saydı, bu da 200'e kadar saydı, devam ediyor. O anki değeri söylüyorum ben size, gördü. Niye gördü? Reset'i gördü. Teotisiyeden itibaren reset, dördüne şu 200 milyon son içindeki yerine, super yaptı. 200 milyon super yaptı. 200 milyon super yaptı. 200 milyon super yaptı. Başlangıç şartlarına geri geldi gördüğünüz gibi. Bu bir yöntem. Tamam? Gördün mü tamam? Soracağım ama. İyi inşallah. Şimdi aşağı kısmını üç aşağı üç yukarı anladınız, tamam mı? Bunu set resetli nasıl yaparız? Şu A'yı siliyorum. Q sıfır sıfır ve Q sıfır siliyorum Q sıfır sıfırı kim setliyor? set bir bit kim setliyor? bir kere start setliyor input sıfır nokta sıfır setliyor mu? ilk başta o tamam mı? Tamam. Peki, kim resetliyor bunu? Hayır. Sıfır T37 resetliyor gördük mü? Bakın, T37 az önce şurada çalışanı burada ne yapıyor? Resetliyor. O zaman neyi koyacağım ben buraya? T37'i açını mı koyacağım, kapalısını mı koyacağım? Açık. Kapalısı. Açık kapatacağım. Açık. Açılı Açık. koyacağım. 5 saniye sonra kapayacağız. Evet. Kapadığı zaman reset diyecek. Tamam mı? Devam ettim. Şimdi kimi devreye sokacağım? Q0.1'e. Yine Q0.1'de devreden çıkartacağız. Set ve reset. Q0.1'i kim devreye sokuyor? 38. Q0.1'i. T38, LV'yi alıyor. O zaman T38'i bunu Gördük mü? Kim nereden çıkarıyor? t Şimdi Şuraya gelelim. Dışarıdan bir eleman soktuk. Yani şu yapıdan farklı bir eleman soktuk. bu 0.0 Bu bir kere çalışır. İkinci çevreme girdiğinizde bu input 0,0 olmayacağı için çalışmayacaktır. İkinci çevrimde onun çalışabilmesi için ne yapmamız lazım? Yardımcılığına devam mı? <gülüyor> Yardımcılığına de devam mı? Zaman boyunca devam Şimdi buraya neyi koyacak? Kontane, paralel kontane? T40-40 Öyle değil mi? T4'ın buraya montağını koydu ee, şeyi set etti 20. saniyene, tamam mı? Burada bir sıkıntı var Şuradaki şu satır var ya şunu denerken şu satırı şuraya koymanızı istiyorum en altta değil de şu arada koymanızı istiyorum araya bir yere koymanızı istiyorum Tamam mı? Bakalım çalışmalar bir değişiklik olacak. Bunu yapın, ondan sonra üzerinde tekrar konuşuruz. Onu bir başka video çekeriz tamam mı? Şeyleri gösteririz online olarak. Anlaşıldı mı burası? İki farklı yöntem, ne yaptık? Soru soran var mı? İyi, hepinizi anladınız yani süper. İyi, sorduğum zaman su sallar yani. Hadi bakalım.